Ya <gülüyor> <gülüyor> tövbe yarabbim. Sen dokunma! Dokunma! Ya gülmeyin siz mi? Ya şu saç ne? Komi. Ya gerçekten ya, saç çok saçı kötü, çok... Saçın yandı mı bitti mi ne oldu saçın saç ya? Ay keşke Bir şekilde saçı tamamlamak zorunda. Ya sen sana ne olsun? kara kuş. Bir de şunu çok iyi biliyorum. Çok zeki bir ülkeyiz abi. Beynimizi kullanmadığımız bak mizah. Mizah anlayışını düşünsenize. Youtube'da millet video çekiyor. Ben video izlemiyorum. Altındaki sizin yaptığınız, bizim yaptığımız yorumları okuyorum. Ya inanılmaz akıllıyız. İnanılmaz yaratıcıyız. Yani o Türk zekası var ya. Hafife alınacak bir şey değil. Kullansan dünyayı fethedersin. Ama... Kullanmaktan vazgeçiyoruz. Kullanmak iş, işimize gelmiyor anlar. Çocuk karakuş arasında biyolojik yönden ilişki bulunmamaktadır. Nasıl ya? Çocuğunun babası sen değilsin. Kimmiş? Cengiz. Hmm. E, tamam, tamam vermiyorum o zaman. Vermiyorum tamam. çocuğu kim? Almasın yani dediğini ben sana söylemişim zaten. Ee, annemi, ben biliyordum yani zaten Cengiz'den olduğunu. E, senin enişten, evet. değil mi? Niye sürekli ya? Allah Allah. Mutlu oldun. Şey Esra Hanım. Ee, ol. Kemal Bey. Üri Üzerinde olan aracımın satışını istiyorum. Vermiyorum, üstüne ben, de oturacağım. Olman ar... Bana hmm. satışını vereceksin. Yo, vermiyorum. Adamın karısının çocuğu başkasından çıktığı arabanın ruhsatını düşünüyor ama. Kimin parasından alındı? Bana ne vermeyeceğim. Benim onlara DNA açıklamama gerek ki Araba kimin üzerinde kalacak desem daha benim. çok dikkatlerini çeker. Vallahi ya. Ya in aşağı in. Ya aşağı aşağı. Aş onu. Kup onu. Ne doğru git. Hayır diğer önüne. Ne söverdim biliyor musun? Et! Basana! Ne baksın mı sana? Ben ağlayalım. bir sırrın varmış senin. Evet. Nereye nereye? Nefiii! <gülüyor> <gülüyor> Al ya bir şey düşüp yani. Yassın kırpın adamı! Kaan Özgür'e 75 lira yollamış iyi yayınlar demiş kesin hareket kardeşim YAAA! Ne fokus Fena olaylar Eee bir sırrın varmış senin evet Kulağıma gelen bilgiye göre Bizden bir şey saklamışsın evet Çok duymuyor Ve aslında Sen kaç yaşındasın Su? Ya Kemal Bey Kaç yaşındasın ah, Su? Ne, oldu? ne? Ne oluyor ya? Kaç yaşındasın Su? 30 30 Aaa. sen yok. Para var bir desen yok. Ama ben onu istemek seviyorum. Elden, Bizden bir şey saklamışsın. Çet. <gülüyor> Tugan abi bizden ne sakladın? Çet. <gülüyor> Kaç yaşındasın Elren? Çet, 32! <gülüyor> ya oğlum, ne boş muhabbetler ya! Amına koyayım 30 yaşını sakladı diye psikolojik saldırı, tacize uğradı kadın ya! Tam bir, Fulya sendromu ya! Ben onu insan olarak seviyorum. Efendim insan olarak seviyorsun. Ben para pul ve te güzel işin değil. İnsan olarak seviyorum. Çok güzel hapareti etti. Esra'cığım duydun mu? Duydum. Ne hissettin? Bütün kalbini sevdiğini hissettim. Tamam. Herkes <gülüyor> şimdi ama böyledir bu. Neyi duymak istiyorsan. Dünyayı Ve ben yani dünyalıyım. Aynen. Önemli olan bu yani dünyalı olan. Aynen. Ben de Adanalıyım. Öyle mi? Aynen. Adanalıyık Allah'ın adımı yık diyorsun aynen. yani. Karpuzu kapuyla, kari donuyla, Adana'lık. Ne lan bu böyle? Çeyim mi kapıştırıyorsun? Beni dolabımla bırakın Zahide adam. Biraz enerji gelsin ya. Ay. Gel. Niye teptim Allah rızası. Bunu biliyoruz Allah. lan. Aa! Bu ne? Bu, bu ne, ne? Sonra ben ya? bunu yüzüme sürünce, Lan pis ne? oldu? Neden başka türlü anlatsam anlamazsın? Ay. Da. Ay. Hayır hayır hayır. Ay yat Allah'ım. ütülediği. Ay. Ah yazık yapma yapma <gülüyor> Allah'ım. Hanginizin dolabı temiz? Ay ne var? Ay git kocana Ayla. Ay. Şirke ile karbonatın ne işe yaradığını bilmeyen var mı? Yok. Ne e? işe yarıyor? Aa. Aa. Ay. Ah. <gülüyor> ne oldu niye? Aa, senin dolabını şimdi eve gidelim çekelim bakalım gör. Aa, ama ama ama. <gülüyor> Şirke ne işe yarıyor? <gülüyor> Ay. Ha? <gülüyor> Yap, <He>? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah yanıyorum. Zaydan'ın vallahi yanıyorum kız. Havvanım siz otel aldık. Sizinle babanız görüşmek istedi. Babam nerede? Evinde bekliyor. Ay ben o eve girmem. Eve girdiğinizde Sıkıyorum, ne hissediyorsunuz ya ne oluyor yani. sanki boğuluyorum yani evde. Eve girmek istemiyorum. 11 yıl, yıl geçmiş. bir olsun istersen 100 sene geçsin. Bekliyorlar beni burada ya. Kim bekliyor? Ya yapılan büyüler. Bu ev seni evet, yemez. Baba, ya sen yok. de de de olsun onlar bir şey yok, değil. Baba, onlar bir şey değil. Yok, baba, gel kızım gel gel gel. gel. gel. gel. Gelmem ya. baba senden bile etkileniyorum ki niye sendeki büyü bana geçer diye. Geçme ben baba, ben de, bende büyü mü var? Gelsene sen eve ya. büyük gitsin ya. bana bana gitsin ya senin bugün gel ya. Baba ben günlerce uyumadım. Gecelerce ne? vallahi ben uyumadım. Kapıdan aç, içeri girdiniz. E, tamam Beni çevreye alınlar. Sen, sen tanıyorsun değil mi minnasın? Tanıyorum. Kaç gündür de seyrediyorum. O ne çıkmış öyle? Büyümeyi nereden çıkmış? Sen akılsız mısın? Sakın ya öyle. Sus. Öyle bir şey yok. Sana konuşma. Sonunda Havva Palı'yı eve sokmayı başardılar. Ben senin bugün alt belinde daha zayıf gösteren bir pantolon giydiğini düşünüyorum. Uyumlu mu? Gözlerin mi bozuk? Yok gözlerim çok iyi görüyor. Şüpheliyim. Mesela seni çok yakışıklı görüyorum. Belki uzağa Öyle göremiyorsun. Da, yakını kalmıyor. görüyorsun Bak. da uzağa göremiyorsun. Bakın sevgili arkadaşlarım. Bunu da Uğurkan söylediği için mi burada tutuyorsun? Yok ben yaparım böyle şeyler genelde. <gülüyor> ya yemeyin beni. Kabul ederim dedim. Uğurcuğum. Allah Allah'ım sen dinlediğini idrak edemiyor musun çocuğum? <gülüyor> beni <de> biraz anlama kıtlıyorlar. <gülüyor> Sen de anlama kıtlığı olabilir de işte o zaman o anlama kıtlığıyla işte o geldi mi gitti mi nereye gittiler yanında mıydı değil miydi kahve içiyordun tek bu. Bu kadın çok sabırlı kadın bu arada. gördü. Üçümüz beraber değil. O, o kıtlık içinde değerlendirmemiz lazım o zaman. Ve yine söylüyorum yine söylüyorum. Sen bu pantolonu giyemezsin. Giyememeyizsin. Pantolonu... <gülüyor> Dün geldim bugün sen ne şey dergesi hakkında böyle bir yorum Dün yapamazsın. Dün bugün geldin bir mı? şey yok bu evde. Herkes her şey her konuda yorum her konuda yorum yapabilir. Her, her herkes, konu evet, her herkes her konuda yorum yapabilir. Sen sana ne Yapıyorum Ne Ne Ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Erkek arkadaşım asıl sen ne yapıyorsun? Karışım asıl kızım. Yapıyorum. Ne Allah Allah sen önce ona savaş çıkacaksın. Tasta abi yapmayın ya. Sen görürsün. Sen görürsün o birinci round Hey hey hey hey <gülüyor> tamam onun. İhtiraf falan önemsemem tamam. Buradan gitmeye de önemsemem ama seni burada yerlere serer öyle giderim haberin olsun. Elias. Evet. Arkadaşım evet. sen hastasın tamam? Haberin olsun tamam. Sen ne yeles o zaman ya? Round 2. Allah Allah. Bak bana var mı? Bana var mı? Ya nasıl Burada bağırmadan derdini anlatamıyorsun. Ne haber? İyi bebeğim sen. <gülüyor> <gülüyor> çok iyisiniz ya. Okay. Okay. Eee... Tuhum fena değil. Ya çok şeker. <gülüyor> çok sevdim. Şey... Buyursunlar, herkes susun. Ah ızgara. İşte buyurun. <gülüyor> Bunu hatırlıyorum ben. Anaa valla korktum gerçekten. Valla bunu sadece televizyonda görmüştüm bir de burada gördüm. Gerçekten ben arayacağım. televizyonda da görmedim. Şimdi bu pişmiş olduğu için bize bir şey yapamazdı ama yine korktuk <gülüyor> ya. <gülüyor> Artapot mıydı neydi içinde bilmiyorum ki yani ismini de bilmiyorum. İlk gördüğümde ne bileyim gözleri falan at şeyin dışarıdaydı. Biz onu yemeyecek. Bacakları olduğu için ben hiç yemedim, batmadım. Korkuyorum ondan. Aga be. Reis yayınlar şarkıya bakar mısın? Abi biz ekip olarak büyük bir işe girdik. Bu yolda sizin büyüklerimizin de desteği ihtiyacımız var. Rica etsem bir like ne? Rica etsem bir like ve yorumunu alabilir miyiz? Büyük işlere girdiniz. Beklentiyi büyüttün kardeşim. <gülüyor> Ali Yehda. Merhaba.